devre kötü inşallah iyi Hayatı da ne? şeliyeji şeliyeji pasiji yaji ne oldu çu kolkek ne qolu tam, tam يا جلحة تمام بيجان ولو بمعنى راقة şu açtık eti. Mola. Hey maşallah maşallah maşallah speed kethur speed ama Etiyim ama o tiyim ulu. O zaten oynuyorum. Ay ya? Zayıf Apeon ACB maçı bi ha ha Ha. Basacağım Ha ha. görüşmek dileğiyle. Tora mı o Li habi yiji karasam, maşallah. Ham yapıyor. Habi ya, adam benimle yok, bu doğru mu? Ha. Ha. Awa